Duyduklarımlayan, gördüklerimle kan bulaştı yakama. Senden bana kalan bir tek yalan dolan. Yapıştın bu sona. Peki dua'm var sana. Yaşattın yaşama yaşamı. Duyduklarımlayan, gördüklerimle kan bulaştı yakama. Senden bana Tek yalan dolan yakıştın bu sana tek dua var sana yaşattın bu canı epeynu masal okunur ya yani. yalanlarla ölümlürsün iki kelimeyle avutulur gönlün başka biri. Hep aynı masal ya hani yalanlar uyutulursun İki sözcükle avutulur gönlün Başka bir gelir unutulursun Duyduklarımla yan, gördüklerimle kan Bulaştı yakama senden bana kalan bir tek yalan dolan yakıştın bu sona peki duan var sana yaşattın mı duyduklarımla yan gördüklerimle kan bulaştı yakama senden bana kalan bir tek yalan dolan Yakıştın bu sana tek dua'm var sana yaşattığın canı ya, gözlerimle kan ulaştı yakamın senden bana kalan, bir tek yalan dolan yakıştın bu sana tek dua'm var. Sana.